Önceki videoda ve alıştırmada birer kafa ve birer gövde kullanarak yaptığımız farklı robotların takibi için tabloların iyi bir yöntem olduğunu öğrendik. Bu robotların her birine birer kombinasyon diyelim. Kombinasyonlarla hayatta sıklıkla karşılaşıyorsunuz. Mesela sabah kalktığınızda giymek için bir üst ve bir alt seçiyorsunuz ya, işte bu bir kombinasyon. Kutucukların her biri bir kombinasyona denk geldiğinden toplam kombinasyon sayısı için kutucuk sayısını saymamız gerekiyor. Ama aslında kutucukları tek tek sermak zorunda değiliz. Toplam kutucuk sayısını satır sayısı çarpı sütün sayısı şeklinde de bulabiliriz. Yani 2 kafa ve 3 gövdemiz varsa 2 çarpı 3 eşittir 6 farklı kombinasyonumuz var demektir. 3 kafamız ve 4 gövdemiz olduğunda ise 3 çarpı 4'ten 12 farklı kombinasyonumuz olur. Sıradaki alıştırmada farklı kombinasyonlarla denemeler yapacaksınız.